Kamu sertifikasyon merkezi sayfasına girip online işlemlere E-Devlet şifresi ile giriş yapıyoruz. Sonrasında sırasıyla Nes işlemleri, bireysel işlemler, pin oluşturma, kilit çözme kısmına giriyoruz. Gelen sayfadaki bağlantıdan kamu sevme uygulamasını indirip açıyoruz. Doğrulama kodunu kopyalıyoruz. Açılan uygulamada ilgili yere yapıştırıyoruz. Bu aşamada USB kart okuyucunuzu bilgisayarınıza takıp kart seçimi alanında belirmesini bekliyoruz. Belirdiği zaman kartı seçip yeni pin kodunuzu iki kez giriyoruz ve değiştir butonuna basıyoruz. Kayıtlı cep telefonunuza gelen şifreyi giriyoruz ve doğrula butonuna basıyoruz. Şifre değiştirme veya kilit çözme işlemimiz tamamlanmıştır. Giriş yaptığımız yerlerden çıkış yapmayı unutmayalım.